Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere videolarıma yaptığınız tüm yorumları okuyorum ve elimden geldiğince bunları cevaplamaya çalışıyorum. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla çoğu kişi yayın yapmak için yüksek bütçelerde yatırım yapmaya çalışıyor ve sürekli işte 2070 ekran kartı alacağım, işte 32 GB RAM alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi yorumlar görüyorum. Bunun en büyük iki sebebi var. Birincisi Twitch yayınlarının kalitesinin çıtasının artması. İkincisi de çoğu kişi ne yazık ki yayın yapmaya başladığı anda binlerce dolar kazanacağını düşünüyor. Yatırım yapmaya çalışıyorlar. Ben de sürekli videolarımda diyorum ki eğer yayın açacaksanız elinizdeki imkanlar dahilinde yayın açmaya başlayın ve ilerleyen süreçte zamanla yavaş yavaş sisteminizi kameranızı, mikrofonunuzu upgrade etmenizin daha sağlıklı olacağını sizlere söylüyorum. İki yıldan uzun süredir Twitch'te yayın yapan biri olarak sizlere örnek olması açısından ve fikir sahibi olmanız açısından toplam 2 sene 3 ay gibi bir süredir yayın yapıyorum. Ne kadar para harcamışım ve bunun karşılığında 2 yıl 4 ayda Twitch'ten ne kadar ödeme almışım bunları size göstereceğim. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız Evet arkadaşlar öncelikli olarak sizlere şunu söylemek istiyorum ben 30 Mart 2019 tarihinde twitch'te ilk yayınımı açtım Yani şu gün itibariyle iki yıl iki ay ve 22 23 gün gibi bir süre oldu Bununla birlikte yayın yapmaya başladıktan yaklaşık bir buçuk sene sonra para kazanmaya başladım yani ben twitch'ten 11 ay önce ödeme almaya başladım yani neredeyse bir buçuk yıl hiçbir şekilde herhangi bir gelir kazanmadım twitch'ten öncelikle Öncelikle size şunu söylemek istiyorum bu sadece yayıncılık için geçerli değil hayatınızda her ne işi yapacaksanız yapın önceliğiniz para değil başarı olduğu sürece o işi yapmakta daha çok keyif alacaksınız ve o işte büyümeniz daha kolay olacaktır bu hayatta kolay olan hiçbir şey yok ne yazık ki çaba göstermeniz ve emek harcamanız gerekiyor vakit harcamanız gerekiyor ve mesai yapmanız gerekiyor. Yani amacımız hiçbir yerde para kazanmak değil, başarı elde etmek. Şimdi sizlerle birlikte 2 yıl, 2 ay, 22 günde ne kadar kazanmışım Twitch'ten buna bir bakalım. Geliyorum bugün 23 Haziran 2019'un... Mart ayına geliyorum ve Mart'ın 30'unda ilk yayınımı açmışım ve güncellediyorum. Güncelleniyor. 2337 dolar 63 sent. Ee, şimdi bu şekilde söyleyince gerçekten yüksek bir meblağ gibi gözüküyor fakat şunu bir dikkate alalım. Geçen sene dolar ortalama 7 lira civarındaydı. 7-7,5 lira civarındaydı. Şu anki kurdan hesaplayacağım ben sizler için. Size yine bir örnek olması için. Hemen ben hesap makinamızı açalım. Şu an dolar ne kadarmış ona bakalım hemen. Şu an 8 lira 64 kuruş yani 2337 dolar çarpı 8 lira 69 kuruş yani bugünkü kurdan hesaplarsak 20.308 TL yapıyor ama ben bunu daha doğru ve daha gerçekçi olması için ortalamasını 7.5 lira olarak hesaplayacağım 2337 çarpı 7.50 olarak hesapladığımda da 17527 TL olarak. Çünkü şunu hatırlıyorum. 6.98'den falan ödeme aldığım dönemi de hatırlıyorum. Çünkü Twitch size TL'ye çevirip o şekilde yatırıyor. Aynı zamanda da burada gözüken 2337 te, 2337 dolardan ortalama 100-150 dolarda bir havale ücreti gibi bir ücret daha kesiliyor. Ama onları katmıyorum. 17527 TL bir para kazanmışım. 2 yıl, 2 ay, 22 günde 17527 TL para kazanmışım. Şimdi bunu bir bölelim ay olarak. Yani yani yayın açmaya başladığım günden bugüne olarak böleceğiz bunu. Ben bunu ortalama 27 aya bölüyorum. 27 aya böldüğüm zaman da aylık 649 TL bir hak ediş geliyor. Ama başta da söylediğim gibi son 11 ayda ödeme almaya başladım. Onun öncesinde 100 dolar limitlerini dolduramıyordum. Yani 1,5 sene kadar emek harcadım, çaba gösterdim ve kanalı bir şekilde belli bir gelir kazanabilecek duruma getirmiş oldum tabi bunlara baktığımız zaman bir sonraki video muhtemelen pazar gününe yetiştirebilirsem eğer oda Vila olacak neyi ne kadar aldım ne kadar para harcadım onları göstereceğim ama takribi işte odanın ses yalıtımından tutun da işte şu karşıdaki, karşımdaki duvarın boyasına kadar bütün her şeyi hesapladığımda ortalama 40 45 bin TL gibi bir masraf yaptığım gözüküyor yani iki yıl iki ay 22 günde ben hiçbir bir şekilde daha henüz yatırım yaptığım parayı bile kazanmış durumda değilim yorumlar kısmında işte donateler de var vesaire diyecek diyen kişiler olacak ama biz bunu Twitch üzerinden hesaplıyoruz şu an aynı zamanda ekstra bir parantez de açabilirim size şu an bakmadım ama maksimumda 7-8 bin lira gibi bir totalde donate gelmiştir yine baktığımızda yine yatırım yaptığım parayı 2 yıl 2 ay 22 günde tamamlamış değilim, hala eksideyim. Bu nedenle arkadaşlar, sizler de eğer yayın yapmaya başlayacaksanız yüksek meblalarda yatırım yapmayın. Birebir kendim tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Sizler de benim söylediklerimi kendinize örnek almanızı rica ediyorum ki hepimiz daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yayınlarımızı yapalım. Çünkü sonrasında şöyle bir durum oluyor. Siz 40 bin lira 50 bin lira bir yatırım yapıyorsunuz ama sonrasında bu yatırımın karşılığını almadığınızda bunalıma giriyorsunuz. Moraliniz bozuluyor ve bu da sizlerin yayınlarınızı etkiliyor ve yayın performansınızı ciddi oranda düşürmüş oluyor. O yüzden hepinize en içten dileklerimle en kısa sürede istediğiniz. İzlediğiniz yere gelmenizi diliyorum. Umarım hepiniz hayalleriniz doğrultusunda çok sağlıklı, çok güzel ve çok düzenli yayın yapan kişiler olursunuz. Ve bizler de sizlere gelir, izler, eğlenir, abone oluruz, keyifli bir ortam oluştururuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ufak da olsa yine aklınıza bir fikir uyandırmışımdır diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.